Arkadaşlar herkese merhaba, iddia tahmini Kupon paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Dün sizlere sunmuş olduğumuz 6 tane maçın 5'i başarılı bir şekilde geldi. Arhus Midland maçına 2.5 üst dedik 1.50 orandan. Gallen Lawson maçına 2.5 üst dedik yine 1.40 orandan başarılı bir şekilde geldi ve 2.15 oranlı Union bir 1.5 üst demiştim ben arkadaşlar 2.15 orandan. O da başarılı bir şekilde geldi. Yalnız Kristiansund, Jondalen maçı dakika 3'te 1-0 öne geçmesine rağmen maç üste taşınmadı. Talihsiz bir şekilde e, o maçımız kaybetti. E, yine Etogior maçına ben 2.5 üst dedim. 1.75 orandan. ve Wegang, Moskron maçı 2.5 üst. Yani 6'da 5 güzel bir oran yakaladık. Yine videomuzda paylaşmış olduğumuz 3.01 oranla kuponumuz başarılı bir şekilde geldi değerlendiren kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Bugün de Güzel maçlarımız var. Ee, 7 tane bültenden seçebildiğim Maçlarım var. Bir tane de kuponum var 3 orana yakın. Tabi aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Aklınıza yatmıyorsa e, değerlendirmeyin arkadaşlar. Bu bir tahmindir şans oyunudur. Analizin yanında şans faktöründe önemi çok büyük biliyorsunuz. Maçlarımıza geçmeden önce arkadaşlar. Ben e, bir şey düşündüm. Bizim kullanmış olduğumuz Excel'imiz var. Zaten iki gündür yaptığımız canlı analizleri hepiniz görüyorsunuz. Bu Excel'imizi arkadaşlar bu videodan önceki videoyu beğenip iddia gruplarında paylaşan üç iddia grubu. Bakın arkadaşlar dikkatli dinleyin. 3 tane iddia grubunda paylaşan bir kardeşimize göndereceğim ben. Bu Excel'imizi hediye edeceğim. Tabii ki çekilişe katılmak isteyenler bu şartları yerine, yerine getirmesi lazım. Bir önceki videomuz arkadaşlar bu video değil. Bir önceki videomuzu beğenip ve 3 tane iddia grubunda paylaşan kardeşimize göndereceğim. Videoyu beğenip iddia gruplarında paylaşan bankotahminler06.gmail.com adresine mail atarak tabi ekran fotoğraflarını çekip mail atarak çekilişe katılma şansına sahip olacak sadece bir kişiye göndereceğim çekilişle tabi bir de şu var 6 tane gruba gönderdiğiniz zaman İki sefer çekilişe katılma hakkı kazanıyorsunuz. Evet. Hemen maçlarımıza geçelim bugün. Bugünkü maçlarımız... Yani fena değil ama... Hani %70, %80 gelebilecek maçlar. İlk maçımız... Romanya birinci liginden saat 19'da başlayacak. çin sepsi maçı arkadaşlar. Bu maçla ilgili tahminin 2-3 gol. 1.65 oranından değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız Türkiye birinci liginden saat 19.30'da başlayacak. Galatasaray-Kayseri maçına. Ben Handikap 1 düşünüyorum arkadaşlar. Yani iki farklı alacağını düşünüyorum maçı Galatasaray'ın. Tabii ki sizin de aklınıza yatarsa o şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Üçüncü maçımız. Hırvatistan birinci liginden Gorisa-Varazdin maçı. Bu maçla ilgili tahminim iki buçuk Üst. Bu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Tabii ki şu anda videoyu atlaya atlaya izleyen arkadaşlar için tekrar söylüyorum. Bizim Excel'i kazanmak için arkadaşlar. Bir önceki videomuzu beğenip ve 3 iddia grubunda paylaşan ekran fotoğrafını alıp Banko tahminler et Banko tahminler adresine gönderen kardeşimiz çekilişe katılmaya hak kazanacak. Evet bir sonraki maçımıza geçelim hemen. Polonya ekstra Ligi'nden Piast Lechia'dan sık maçı. Bu maçla ilgili tahminim karşılıklı gol var. ve bir sonraki maçımız arkadaşlar. Aurau Grasshopper maçı 2,5 üz düşündüğümüz başka bir maçımız. iki takımdan da gol bekliyoruz bugün. Ee, yani çok güvendiğim bir maç diyelim ama tabii ki Kırmızı kart kaçan penaltı olmazsa e, yani gelmemesi için herhangi bir neden yok, bu maçın iki buçuk üst. Evet kuponumuza geçelim, kuponumuzu verelim e, zaman kaybetmeden. Kuponumuzun ilk maçı Galatasaray Kayseri Spor Handikap 1. aurao iki 2.5 üst. Bialstok-Vistablog maçı 1.5 üst. 1.5 üstünü niye aldım? E, MBS 3'e takıldığı için. O şekilde değerlendirdim ben. Tabi ki bu maçın karşılıklı gol varına çok güveniyordum. Ama ben 1.5 üstünü e, garanti olsun diye aldım. Siz de bir gözden geçirin, değerlendirin. Aklınızda yeterse oynayabilirsiniz. Bir sonraki maçımız arkadaşlar Arsenal-Bro Nürnberg maçı yine iki buçuk üst düşündüğüm bir maç ve son maçımız Bilal-Stok Wisla-Bro maçı karşılıklı gol var toplam 7 tane maçımız var. 7 tane analiz maçımız var, bir kuponumuz var. Dileyen kuponumuzu değerlendirir, diğer dileyen analizlerimizden seçerek değerlendirme yapabilir. Dün mesela şöyle göstereyim ben 6'da 5 yakaladık arkadaşlar e tabii ki bu güzel bir şey başarıdır. Yani oranlar da yüksek. 2, 15, 1, 75, 1, 51 gibi oranlarımız var. Yine hatırlatayım arkadaşlar. Bizim Excel'imizi kazanmak isteyen kardeşlerimiz bir önceki videomuzu beğenip 3 iddia grubunda paylaşan bir kardeşimize her hafta bu çekilişi devam ettireceğim. Ben her hafta bir kardeşimize göndereceğim. Bir önceki videomuzu beğenip paylaşan ve 3 iddia grubunda yani beğenip 3 iddia grubunda paylaşan kardeşimiz ekran fotoğraflarını alıp bankotahminler06.gmail.com adresine göndererek çekilişe katılmayı hak kazanacak. İki gündür zaten sizlere canlı canlı analiz yaptım. Excel'imizin yani sihirli Excel dediğimiz Excel'imiz sadece oranları giriyorsunuz arkadaşlar. Ev sahibine ben bunu formülemişim. Ev sahibine beraberlik ve deplasmana açılan oranları giriyorsunuz. O size gelebilecek en yüksek ihtimalleri sunuyor. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum, bol kazançlar.